Son videoda e üzeri x'in Maclaurin serisini bulmuştuk. Şimdi başka fonksiyonlar için aynı şey yapalım. Birkaç video sonra bu örneklerin nasıl büyük bir puzzle yani yapboz gibi uyumlu bir bütün oluşturduğunu göreceksiniz. Kosinüs x'i alalım. f(x) eşittir kosinüs x diyelim. f üzeri x nedir? Kosinüs x'in birinci türevi nedir? Eksi sinüs x'tir. Eksi sinüs x. İkinci türevi nedir? Eksi sinüs x'in türevi. Sinüs x'in türevi kosinüs x olduğuna göre ikinci türev eksi kosinüs x. Üçüncü türev ne? f3 x. Evet, kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'ti. Başında bir eksi daha olduğuna göre üçüncü türev artı sinüs x olur. f4 x, yani f'nin dördüncü türevi nedir? Tekrar kosinüs x olur. Türev aldıkça tekrar edecek ve örüntü devam edecek, öyle değil mi? Beşinci türev, dördüncü türevin türevidir. Dördüncü türev orijinal fonksiyonla aynı olduğu için, beşinci türev, birinci türevle aynı olacak. Eksi sinüs x. Umarım şimdi örüntüyü, bu şablonu anlamışsınızdır. Taylor serisinin sıfırda türev kullandığımız özel bir durumu olan Maclaurin gösterimini buluyoruz. Şimdi bunu bulalım f 0. Kosinüs 0 nedir? Kosinüs 0, 1'e eşittir. f üzeri 0 eşittir. Eksi sinüs 0. Sinüs 0 nedir? Sinüs 0 eşittir 0. Eksi 0'ı hala 0 olduğuna göre, birinci türev 0. f'nin 0'daki ikinci türevi. Kosinüs 0'ın 1 olduğunu zaten biliyoruz. Burada eksi var, o nedenle eksi 1 olur f'nin 0'daki üçüncü türevi bakalım. Sinüs 0 eşittir 0. O zaman bu da 0. Şimdi yine bir şablon oluştuğunu görüyorsunuz değil mi? mi?ıf'daki dördüncü türev, kosinüs 0 eşittir 1. O zaman 5 türev yine 0 olacak. Türev aldıkça hangi örüntüyü görüyoruz. 1, 0 eksi 1, 0, 1. 0, 0 ile 1 arasında değişiyor. Yani 1, 0, eksi 1, 0, pozitif 0, negatif 0, pozitif, ardışık iki sayıdan biri 0 ve arada dönüşümlü olarak artı 1 ve eksi 1 var. Şimdi bu bilgiyi kullanarak Maclaurin gösterimini bulalım. Henüz tüm tanım kümesinde yakınsama olduğunu ispatlamadık. Söylediğime inanın siz yine de. Birkaç video sonra grafikte hesap makinesiyle ile denemeler yapacağız. Maclaurin serisini bulduğumuzda, sonsuz toplama aldığımızda, fonksiyonu seçtiğiniz noktada eşit olan bir başka fonksiyon yaratıyoruz. Maclaurin serisinde x eşittir 0 noktasını alıyoruz ve orijinal fonksiyonun türevlerine, oluşturduğumuz fonksiyonun türevlerine eşitliyoruz. Mantık olarak, bir fonksiyon ve o fonksiyonun tüm türevleri belli bir noktada başka bir fonksiyon ve türevlerine eşitse, belki de iki fonksiyon birbirine eşittir, diye düşünebiliriz. Gösterimin n eşittir sonsuza, f'nin sıfırdaki n'inci türeviyle ilgili bir toplam olduğunu biliyoruz. Maclaurin serisi Taylor serisinin özel bir durumudur. Daha Taylor serisi yapmadık ama sonra o konuya da değineceğiz. Ama Maclaurin serisi gerçekten ilginç. Çünkü e, kosinüs, sinüs i ve pi arasındaki bağlantıları bize gösterecek. Maclaurin serisinde bu çarpı x üzeri n bölü n faktöriyel var. Böyle demiştik, değil mi? Hatırlarsanız bu bizim f x'imiz f eşittir kosinüs x. Peki, bu neye dönüşüyor? f eşittir f 0 çarpı x üzeri 0 bölü 0 faktöriyel, yani 1, öyle değil mi? Artı, şimdi n eşittir 1. 0'daki birinci türev, f üzeri 0 eşittir 0, burası x üzeri 1, öyle değil mi? Şimdi, şimdi ikinci türevdeyiz, 0'daki ikinci türev eşittir eksi 1 eksi 1 çarpı x kare bölü 2 faktöriyel artı 0'daki üçüncü türev. 0'daki üçüncü türevi 0 olarak bulmuştuk. 0'ı neyle çarparsak çarpalım, sonuç 0. Ama yanındaki x küp bölü 3 faktöriyel olacak. 4'üncü türev nedir? 0'daki 4'üncü türev 1'e eşit. O zaman 1 çarpı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel. Bir sonraki terim, 0'daki 5 türev çarpı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel. Ve böyle devam ediyoruz. Sanıyorum, yine şablonu gördünüz. Sıfırları silelim. f x eşittir kosinüs x eşittir 1 eksi x kare bölü 2 faktöriyel. Bu terim gitti, çünkü 0'a eşit. Bir sonraki terim pozitif artı, x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel. 5ci terimde gitti ve döngü devam eder. Bir sonraki terim eksi olacak. çünkü eksi 1 artı 1 gidiyordu. Eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel olacak. Alıncı türevi alabilirsiniz. Eksi sinüs x'in türevinin eksi kosinüs x olduğunu görürsünüz. O nedenle eksi 1 elde ediyoruz. Ve sonra artı oluyor. Sadece çift dereceli terimler var. x üzeri 8 bölü 8 faktöryel. x üzeri 10 bölü 10 faktöryel. Bu şekilde devam edebiliriz. Varsayımımıza göre, bu Maclaurin serisi tüm tanım kümesi için kosinüs x'e yakınsıyor. Umarım bir gün bunu ispatlayacak düzeye erişiriz. n eşittir 0 ile başlıyorum. Şimdi ne oldu? Çift üstlere alıyoruz. x üzeri 2n diyebiliriz. Böylece n yerine ne koyarsam koyayım, üssümüz çift sayı olur değil mi? Sıfırıncı kuvvet ve sonra ikinci kuvvet, bölü 2n faktöryel. Bu 1 x kare bölü 2 faktöryel, x üzeri 4 bölü 4 faktöryel, x üzeri 6 bölü 6 faktöryel ve benzeri terimleri kapsar. Şimdi işaretlerin dönüşümünü düşünmemiz gerekiyor eksi 1'in kuvvetini ekleyelim. bakalım ne yapabiliriz? İlk terim, ilk terimin pozitif, ikinci terimin negatif olmasını istiyoruz. O zaman çarpı, eksi 1 üzeri n artı 1 diyebiliriz değil mi? Bir şey arıyor mu?Bakalım. n 0 ise, eksi 1 üzeri n artı 1 nedir? n 0 ise, eksi 1 olur. İfademiz eksi 1 üzeri n olacak, n olacak. Çünkü n 0 olduğunda eksi 1 üzeri 0, 1 olur. n 1 olunca eksi 1. Bu tamam. Yani eksi 1 üzeri n, siz de deneyebilirsiniz. Burada n eşittir 0. n 0 olduğunda x üzeri 0 bölü 0 faktöriyel elde ederiz ki o da 1'dir. Eksi 1 üzeri 0 eşittir 1, bu da 1 olur n 1 olduğunda, x kare bölü 2 faktörü elde ederim. Bir de eksi 1 üzeri 1 var. O da eksi 1 verir. Sonra, n 2 olduğunda n, 2 olduğunda eksi 1'in karesini alırım ve yine artı olur. Dönüşümlü sayıları eksi 1 sağlıyor. Çok güzel. Kosinüs x'i göstermenin farklı bir yolunu bulduk. Bu size ilginç gelebilir. Biraz da e üzeri x'in gösterimine benziyor. Peki bununla e üzeri x'in arasındaki fark nedir? e üzeri x'te tek üslü terimler de vardı ve işaretler değişmiyordu. Bunun dışında neredeyse aynılar. Bir sonraki videoda sinüs x'i yapacağız ve sonra da hepsine birleştirmeye çalışacağız. Görüşürüz.